the Görüyor musun abi? Şimdi de kasa geliyor. Kasayı boşaltıyor, dünkü hasılatımızın tümünü aldı Kasayı boşaltıyor, gitti Fıstıkları torba torba alıp gitti Bak görüyor musun abi, kasayı açıyor Dünkü hasılatını bak görünüyor abi hepsini tümünü alıyor Gidiyor çekmeceli baya kocalıyor ve alıyor Evet. Kase bursaltı. Paranın tümünü, hasılatının tümünü aldı gitti. Abi bak görüyor musun? Çuvalarını nasıl almış gidiyorlar çok rahat. Bir tane daha var abi. Diğeri de çuvalı almış geliyor. Daha burslarını, vallahi burs almıştık. Daha paresini vermemişiz. Abi bak görüyor musun? Kendini dükkana almış gibi nasıl rahat çıkıyorlar. Çuvaları almışlar gidiyorlar. Üç ay içerisinde bu kez kezde böyle söylüyoruz abi. Ne buldurlarsa torbaları doldurup götürüyorlar. Bu ikisi de fıstık. Üç ay içerisinde dörtüncü kezdir dükkanımız söylüyor, hırsız giriyor. Her defasında e, işte torba torba fıstıklardır, nakit paraları, kasarlar varsa boşaltıyor. Ya sabah e, pastane sahibi fark etmiş, sabah beşte o dükkanı açıyor, bakmış kapı açık. E, sahibini aramış da hırsız yine girmiş, öyle fark ettik. Yani üç ay içinde bu dörtüncü kezdir soyuluyor dükkanımız, mağduruz valla. 2-3 truba fıstık götürmüşlerdi, ee işte daha öncesinde de işte bal, fıstık, bütün reyonları her yeri kuşatmışlardı. Çaylar, peynirler, ballar, yani ne buldursa çalmışlardı. 3 ay içerisinde dörtüncü kez dükkanımız soyuluyor, 200 bin üstünde zararımız var. Adamlar maske cerrahi maske takmışlar başını da örtmüşler kapşunla eldiven takmışlar profesyonel bir şekilde giriyorlar yani yani nüvem gece gündüz nüvem tutuyor bak kamera var şey var Hırsızların bulunmasını istiyoruz ya şurada iki tane fıstığımız vardı İkisini de götürmüşler yani çok rahat sanki defalarca girmişler ee, tahmin ediyorum aynı kişiler çünkü içeride sigara bile içmişler çok rahattılar.